Açık Öğretim Fakültesi Arapça 1. Sınıf 2018-2019 Yaz Okulu Sınav Sorularının Çözümünü ile ilgili videomuzu başlatıyoruz. Birinci sorumuz sahih fiil tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yapısında hemze bulunmayan sülasi fiildir diyor. Yapısında hemze bulunmayan sülasi fiil. Ama şedde olabilir. E, illet harfi olabilir. Dolayısıyla bu fiildir arkadaşlar. Ve yapısında illetli harf bulunan sülasi fiile biz ne diyoruz? İlletli fiil diyoruz. Bunu da çiziyoruz. Yapısında Şedde bulunan sülasi fiile ne diyoruz? Müdaaf diyoruz. Yapısında hemze bulunan sülasi fiile biz mehmuz diyoruz. Yapısında harf bulunmayan sülasi fiile ne diyoruz? Arkadaşlar doğru cevabımız budur. Sahih fiil diyoruz. Evet. İkinci sorumuza bakıyoruz. M. i̇sm sorusuna verilecek en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? ismuki ıki nur. M. i̇sm yani onun adı nedir diye verilen soruya onun adı şudur diye vereceğiz arkadaşlar. ismuki senin ismin. Halbuki onun ismi alacağım. İsmuhu ismuhe nur. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. O değildir. İsmuhu Ahmet, onun adı Ahmet'tir. Değil. İsmuhu Ahmet ve Ali, onun ismuhu Ahmet ve Ali. O ikisinin adı Ahmet ve Ali'dir. Halbuki burada me is muhe diyor bakın me ismuhu me deseydin doğru ama me ismuhu o kızın adı nedir e şıkkında da ismi fatime diyor. doğru cevap ismuhu nur olacak arkadaşlar ismuhu nur Yazdı fiilinin üçüncü tekil şahıs dişi gaybe mühendis formu aşağıdaki hangisidir? Bakın, üçüncü tekil şahıs. Üçüncü tekil şahıs. Yani ben sen o. O bayan yazdı diyeceğiz. O bayan yazdı. Şimdi bakın, Nahnu kateb ne? Nahnu kateb ketebe, ketebne ve ketebene ama ketebne olmasaalım. Biz yazdık doğru değil. Yani Hiye ketebet o yazdı bakın o hanım yazdı. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Hiye ketebet hüve ketebe o erkek yazdı. Hüme ketebate o iki bayan yazdı. Anti kâtepti karşımızdaki bayana diyoruz ki sen yazdın. Halbuki üçüncü tekil şahıs bayan o hanım yazdı olacağım. Dördüncü sorumuz aşağıdaki hangisi eril ayar, özne uzak zamirlerinden biridir diyor. Bunu küçültelim beri Evet. Tekrar ediyoruz, uzak değil. Aşağıdakiler hangisi eril, ayrık, özde zamirlerinden biridir? Bakın eril, ayrık, özde zamir. Özde zamir. Şimdi eril, bakın entünne, hünne, entihiye hepsi dişil. Dolayısıyla eril şurası değişikli. Bakın entün ne? Siz bayanlar. hüne O bayanlar. entisen bayan. Hiye o bayan. Hüm o erkekler. Hüm o erkekler diyoruz. Evet. Beşinci sorumuz. Sevgili arkadaşlar. aşağıdaki hangisi düzenli çoğul bir kelimedir? Düzenli çoğul. Düzenli çoğul ne demek? Müfret yapısına harf eklenerek Elde edilen çoğuldur. Müfret yapısı bozulmadan harf ekleniyor. Şimdi bakalım. Cemelün cimelün. Bakın cemelün harf eklenmiş burada. Yapısı bozulmuş. Mescidün meseyecidün. Yine burada ortasına bir harf eklenmiş. Bozulmuş müfretlik. Medresetün mederisün. Bakın harf atılmış ve harf eklenmiş. Babun ebuabun. Kapılar bu. Yine babun, ebu abun, elif ve vav eklenmiş. E, yapısı bozulmuş yani. Mecelletün, mecelletün, arkadaşlar elif ve tehe eklenmiş. Doğru cevabımız, dergiler olacak. Şimdi, e, el mumarridatul marida, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek fiil, yapısı aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Diyor. Nedir? Mumarridatı olduğu için sevgili öğrenciler, sevgili arkadaşlar, başa müennes, müfret bir fiil gelecek. Müfret, müennes. Çünkü fiil başta, fail ondan sonra gelir ise ne yapıyordu arkadaşlar? Fiil sadece cinsiyet yönünden uyuyor, sayı olarak uymayıp müfret olarak geliyor. O zaman Araf'u bildiler ya ama burada müennes var bu erkek. Araf ne? Cem'i gelmiş. O bayanlar bildiler. Araf'e o erkek bildi. arafete o iki hanım bildi. arafet sevgili arkadaşlar el-mumarridatul marida arafet el-mumarridatul marida hemşireler hastayı tanıdı diyoruz. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Ahatül kitabe min hoca cümlesindeki boşluğu tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Ahatül kitabe min. Şimdi min'den sonra gelen kelime mecrur olacak çünkü harfi cerle mecrur. Minel <gülüyor> muallimine Doğrusu bu arkadaşlar ama diğerlerine de bakalım. El <gülüyor> muallimatu Bakın ref durumunda. Halbuki bayağı öğretmenlerden aldım diyecek. Yani Dolayısıyla olsa olması lazım. El-muallimâni muallimeyni olması lazım. El-muallimûne muallimîne olması lazım. El-muallimetâni el-muallimeteyni olması lazım. Doğru cevabımız o. Tekinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bir fiil değildir? Burada tabi fiil, mastar ve ismi de bilmemiz lazım. Mesela semeh resim etti, resim yaptı. Hazine üzüldü. defa mudafe etti ya da itti. İstirahatün dinlenmek. Sebeha yüzdü. Bakın hepsi geçmişte olan bir eylemi bildirirken burada mekmak mastar manası veriyor. Doğru cevabımız budur. İstirahatun. 9. soru Aşağıdakiler hangisi uzak için kullanılan işaret sıfatlarından biridir? Uzak, şu, bakın bu, şu, o, şu ya da şu şeklinde kullanılıyor. He ve bu erkek. Haza kitabun, haza raculun, haza muallimun diyoruz. Herzi tilmizetun, hazi نافize, bu pencere, bu Kuzu öğrenci diyoruz. Heteni bu ikisi bayanlar için. Heteni bu erkek, iki erkek anlamında. Velike doğru cevabımız. Evet. Zelike şu adamlar, şu adam pardon. Onuncu sorumuz aşağıdaki cümleler hangisinde haber bir fiil cümlesidir? Arkadaşlar haber bazen müfret, bazen şibih cümle. Bazen isim cümlesi, bazen de haber cümlesi olarak gelebilir. Haber, fiil cümlesi olarak gelebilir. Şimdi bakıyoruz. اَدْتُ bu Öğrenciler فِي السَّفِّ Bir cümle. fiil haberdir bu. Nerede? Sınıftadır. Etullah bu كَتَبُوا رِسَالَةً اَدْتُ اللّٰبُوا كَتَبُوا رِسَالَةً Bakın, öğrenciler كَتَبُوا yazdılar burada fail hüm onlar risalete mektup Dolayısıyla bakın haber fiil cümlesi olarak gelmiş buraya işaretimizi koyuyoruz ketebet dullabu risaleten bu fiil cümlesidir bakın ketebe yazdı et öğrenciler risaleten bir mektup dereset talibetü kız öğrenci çalıştı fil beyti evde çalıştı bu da fiil cümlesidir er alat alattavileti mektup masanın üzerinedir bu da bir çivi cümle yani burası haber arkadaşlar 11. nokta noto seyyareti cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan işaret sıfatı aşağıdakiler hangisidir bak müennes olduğu için ne olacak buraya koyacağımız işaret sıfatı da müennes olacak tabi aynı zamanda müfret olacak ben. her ziyaret doğrusu bu Heze olmaz çünkü bu. He bunlar olmaz. Erkek müennes fark etmez. Velike erkek. He tani bu ikisi müennes. Dolayısıyla müfred olması lazım. Müennes olması lazım. Hezihi seyyâreti. Bu benim arabam diyoruz. Bu benim arabam. 12. Aşağıdakilerden hangisi bir yer zarfıdır? Yer bildirecek arkadaşlar. Bakın ile ea an dendan nedir? Min bir yerden uzaklaşmayı ale bir şeyin üzerine konmayı şey ifade ediyor. Buradaki doğru cevabımız inde yanında. Mesela indel beyt evin yanında. indel mescidi caminin yanında. Yani ne bildiriyor? Yer bildiriyor. Dolayısıyla cevabımız sevgili arkadaşlar C şıkkı. Anlaşılıyor inşallah değil mi? Ya buna ben şunu söyleyeyim size. Güzelce bizim bu yayınlarımızı takip ettiğinizde 80-90 100'den aşağı puan almayacağınızı temin ederim. Yeter ki anlayarak tekrar tekrar izlemeye çalışın. Yeter. Naam. 11. soru. 13. soru. Miftahu Babil beyti. Bakın. Evin Kapısının anahtarı. Evin kapısının anahtarı. Diğerleme isim tamlamasının Türkçe anlamı aşağıdakiler hangisidir? Evin kapısının anahtarı. Nokta. Bir evin kapı anahtarı yok. Bir evin kapısının anahtarları değil. Evin kapı anahtarları değil. Bakın çünkü anahtar bir. Anahtar evin kapısındır. O da değil. Evin kapısının anahtarı. Evet on dördüncü soru. Et tabibetü et tabibetü fahasnan meryıdatini hanım doktorlar iki bayan hastayı muayene ettiler. Şimdi burada tabi sıfat getireceğiz arkadaşlar. Mesela nedir? becerikli, maharetli, iyiliksever vesaire. Aşkın el mahiratı. Arkadaşlar doğru cevabımız bu. El-mahiratü. Yani bakın el-tabibatü'l-mahiratü. Sıfat nitelediği isimler sonra gelir ve her taraftan uyar. Yani marife ise marife. Müennes ise müennes. ise cemi. Merfu ise merfu. Nâcihatâni olmaz çünkü burada tabibat var. cemi olacak. Bir de en nâcihatâni el olsaydı olurdu. El-Müştehidet olsaydı olurdu. El-Meşurettü olsaydı olurdu. El-Zekiyyatü olsa olurdu. Doğru camımız bu. Şimdi sıfat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın sıfat ve mevsuf sayı bakımından birbirine uyar. Nokta Doğru. Sıfat nitelediği sözcükten genellikle önce gelir. Sıfat nitelediği sözcükten sürekli sonra gelir. Dolayısıyla bu doğru cevabımız. Sıfat ve Meusuf İrab bakımından birbirine uyar doğru. Sıfat ve Meusuf belirlilik, belirsizlik bakımından birbirine uyar. Bu da doğru. Sıfat ve Meusuf cinsiyet bakımından birbirine uyar. O da doğru. Demek ki yanlış olan B şıkkımız. Aşağıdaki 16. soru. Aşağıdaki fiillerden hangisi emri hazır formundadır? Bakın. Ektübü yazıyorum, yazarım. Eclüsü oturuyorum. Yeftahü açıyor. Efalu yaparım, yapıyorum. Üktübü yazınız. Üktübü yazınız. Üktüb, üktübe, üktübü. Doğru cevabımız uymuş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? İsim tamlaması. Bakın, el kitâb ül yeni kitap, sıfat damlaması. Es-Seyyâretül-Gâliyetü pahalı araba, sıfat damlaması. Recul-ül-İlmi, ilim adamı bu işte izafet tamlamasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle işaret koyuyoruz. El-Tâviletü fil-Gurfetü bu bir isim cümlesi. Masa odadadır. Elbeytü ve be idün. Bu da bir isim cümlesi. Ev uzaktır. Dolayısıyla doğru, doğru cevabımız nedir? C şıkkı. 18. Aşağıdakiler hangisi mansup, munfasıl zamirlerden biridir? Mansup, munfasıl zamirler. Arkadaşlar nehnü merfu munfasıl. Ene Merfu monfasıl, enti merfu monfasıl, füm merfu monfasıl, iyyâke, nedir? M Mansup monfasıl, iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesti'in, iyyâke iyyâke diyor, sakın sakın. Evet, 19, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fiil olumsuz mazi formunda çekilmiştir? Hangisine fiil? Olumsuz mazi formuna. Mesela مَا يَزْهَبُ Gitmiyor. Bu muzari. لَا يَزْهَبُ Bu. Gitmiyorsun. Muzari. لَا تَزْهَبُ Gitme. Olumsuz emir. مَا تَزْهَبُ Gitmiyorsun. Olumsuz muzari. مَا زَهَبْتُ Gitmedim. Olumsuz mazi arkadaşlar. Zehbet. son sorumuz içmesinler fiilin Arapça karşılığı aşağıdakiler hangisidir le yeşrebani o ikisi içmesinler ve içmiyorlar le yeşrebani içmiyorlar le teşrebne siz ikiniz içmeyin le yeşrebü içmiyessinler Bakın normalde yeşre bu ne nun düşmüş. Çünkü emirde arkadaşlar emir hazır veya nehi hazır. Emri gaib ya da nehi gaib. Meczumdur. Cezm alameti tükündür. Ama eğer elif, vav, ye'den sonra nun varsa nunun düşmesiyle cezm Dolayısıyla doğru cevabın z yeşrebı içmesinler. La içirabu ne içmiyorlar, la teşrebi içme. Cevabımız bu. Sevgili açık öğretim ön lisans birinci sınıf öğrencileri. Bu soru videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Lütfen abone olmayı ve arkadaşlarınıza duyurmayı ihmal etmeyin. Hepinizi Allah emanet.